Selamlar millet, Minecraft'ın yeni Bedvars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane FPS Boost Texture Pack tanıttım arkadaşlar. Hem de PvP'nizi geliştirmede yardımcı olabilecek 3 tane Texture Pack tanıtıyorum. Hadi videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Abone olup da bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kardeşim hile gibi... Oynadığımız doğrudur ama Black X'e gördüğüm bilek var ya bunun sayesinde hile gibi oynuyorum ve karşımda hileler bile dayanamıyor Evet abi ilk tek süpekimiz gördüğünüz gibi şöyle sizlere gösterip Guini 15k tek süpek ee, 16x bir tek süpek arkadaşlar ve gayet tatlı bir tek sürek olduğunu düşünüyorum şimdi hemen şöyle gidelim bu arada harbiden çok tatlıymışlar ben de ilk defa oynuyorum e, videolarını izledim farklı bir kanaldan aldım e, yabancı bir kanalda hem Türkiye'ye getirmiş olayım hem de sizlere yardımcı olmaya çalışayım diye yükledim hem 16x hem de 16x'e göre çok e, tatlı yapılmış ben Değendim hatta ben bunu normalde de herhalde oynarım. Birazcık Golden Apple değişik ama herhalde alışırız. Şöyle yolumuzu yapalım. Zaten çok az bloğum var. Geri döneceğim yani yolun başından. Ben galiba bu Golden Apple yanlışlıkla Ender Pearl falan da sanabilirim. Çünkü Ender Pearl'ün çok yakın. Abi ben neden düşüyorum? Gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı. Kaçtır düşüyorum arkadaşlar. Bu benim sorunum değil. Büyük mal tekstik alışamamdan veya Crosshair'den dolayıdır. Crosshair baya değişik çünkü. Adam bu arada bize geliyor. bizi şöyle çıkalım abi. Hatta düz çıkalım. Tamam vurduk bir tane şöyle hemen bezi kırmaya gideceğim beş tanesi var zaten şöyle kıracağız hop yeah let's go tamam abi şöyle hızlıca tak a ah hayır nasıl ya abi nasıl olabilir adamın adı makro açmayın arkadaşlar talizice şimdi taş kılıç alıyorum üzerine bir de golden pal alıyorum 30 tane bulak alıyorum adam bize geliyor. Ha, TNT koydu. Adam bizim yatağımızı kırdı. Niye yatağımızı kırdın? Çok aksiyonlu geçiyor oyun şu anda. Biz gidip turuncuyu kıralım. Hadi turuncu, turuncu, turuncu. Aa turuncunun yatağı kırılıymış. O, turuncunun yatağı kırıl değil. Ama burada yatak yok. Aa turuncu orada çünkü. Burası sarı mı? Sarı ve turuncu kaplı bir yatakdayız şu anda. Tamam. Adam bize geliyor. Selam kanka. Az önce sen beni kırmaya çalıştın. Ben bir tane altın elma yiyeceğim. Adam arkamızdan geliyor. Şu an iki tane adam var ve çok riskli şu anda. Selam gel hadi senle VS atalım. İn aşağı. Gel atla benim üzerime. Kırmızı da geliyor oradan. Ben şöyle yapsam <gülüyor> Şerefsiz. Evet ikinci texture'ı şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Heartbreaker diye bir tane texture. Heartbreaker. Evet iki tane yan yana arkadaşlarımız var bir tanesi çaprazımıza bir tanesi düz bir şekilde gidebildiğimiz bir arkadaşımız. Ee, i̇lk önce düze gitmek istiyorum ama çapraz bana gelir mi diye bir ihtimal düşünüyorum ama gelmez herhalde ya. Bu diğerine göre daha böyle kapsamlı bir tekstür pek sanki diğeri çok basitti. Bu daha böyle yaygın bir tekstür pek gibi. İlk gösterdiğim tekstür gerçekten çok güzeldi umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, bu tekstür birazcık da ona göre değişik olmuş ve kırmızı değil de pembe, pembe yapım galiba pembelik var tekstür pekte. Bu arada düz gelen adam ilk önce bize gelmiş. Ama yaparken yol yaparken düşmüş. Denemiş ama. Şu an adam doğdu. Ama item oluyor. Item alıp çekecek. Ben adamı hemen kırayım. Tamam kırdım. Ooo abi. Ah tamam şimdi. Adamı kırdık en azından. Şu anda öyle bir artımız var. Adamı kırdığımız için kendim mutlu hissediyorum. Adam bize gelecektir direkt. Çünkü intikam duygusuyla bize saldırmaya çalışacak. O kadar gelip düşersen. Tabii ki intikam duygusunu gelirsin. Ama adamı yoldan gelirken aşağı atabiliriz de. Gri geliyor ona. Gri de sanırım sıradaki rakibimiz olacak. Ve gri çok değişik bir hareket yaptı. Mavi'nin yaptığı hareket daha kötü. Şu an mavi bize gelme, iht gelme ihtimali var. Mavi'nin o yüzden şuradan. Tamam kırmızı griyi attık arkadaşlar. Mavi var şimdi sıradaki rakibimiz. Aa, hayır. Gufold'e meşten öldüm. Hayır. Adamın Abi yine birkaç item aldıktan sonra adıma doğru yol yapacağım. Bu arada yanımızdaki adam varmış okey ben bir. Ama yine benim bloğum az ya. Bloğum yine az ama birazcık yapalım geri döneriz arkadaşlar. Bu crosshair daha güzeldi yerine göre. Ee, bence adam bu arada geliyor. Şuradan ama itemleri alalım. Abi iki tane taş kılıç aldım. Ben niye böyle oynuyorum? Tabi bayadır bad Bars oynamadığı için dikkatim çok dağınık. Adam atlarsa fall damage yiyeceği için bayağı can az olacak ama. Evet <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum sen? Değişik ya. Neyse şöyle gidelim arkadaşlar. Bu arada ee, bu adam direkt şöyle bir gap yerimiz. İyi aldık en azından. Şöyle hop tane de aldık. Adam bir daha doğacak. En azından şimdi bir daha keselim. Birazcık rekt, rekt attık Hop tak tamam çok iyi. Evet bir daha taş kılıç aldım. 3 tane taş kılıcım var şu anda. Çıldıracağım. Neden 3 tane taş kılıcı alıyorum? Niye her defasında taş kılıcı tıklıyorum? Anlamıyorum. Tamam bir tane ateş topu alsak bir de e, zır almak için iki tane altın bekleyeceğim. Evet ikinci altınımız geldi şimdi e, demir kızlarımızı çekebiliriz ve birkaç tane daha bulak aldıktan sonra bir daha taşkılıç almayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şu an bu itemlerle bence oyunu kazanabiliriz diye düşünüyorum ya. Hani öyle moral bozmaya gerek yok arkadaşlar yol yapamıyorum diye. Hani bel varsa oynamıyorum diye. Üzmeyin beni. Hop. <Gülüyor> Abi bir şey söyleyeyim mi? bildiğiniz nefes nefese kaldım hatta yani. ölüyordum az kalsın. Tamam. Şimdi ilk öncelikli bundan bayağı alalım. Bir de bundan alalım. Bir de bundan alalım. Alalım arkadaşlar. Çünkü adamın base'i bildiğiniz kapalı. Tamam. Adam şu anda dikkati daha ne galiba bizi de görmedi. Daha çok fazla kaplıyor. Harika. Selam. Çok iyi bu adamı aldık ve şurada hemen çaprazında mor var. Sıradaki rakibimiz mor arkadaşlar. Bu adamı aldık çok güzel. Şimdi birkaç tane diamond alıyoruz ve diamond, ee, diamond ne oğlum ateş top alıyoruz. E, sonrasında gapple alalım. Tamam gapple güzel. Başka alabileceğimiz bir şey yok galiba. Hemen şuradan yolumuza devam arkadaşlar. Benim bridge yaparken dikkatim çok dağılmıyor arkadaşlar. Konuş Aa kırıldık. Kırıldık. Kırılmamamız gerekiyordu abi. Gerçekten kırılmamamız gerekiyordu. Kırılmasaydık hayatımız çok güzel olacaktı. Öldüğümüz zaman geri doğabilecektik. Ama ne oldu? Dur oğlum beni öldürme. Rakibin başkası... Rakibin başkası gerizek Evet, yedek olarak bir Tekspek devreye soktum şu anda. 16x tek bir YouTuber'ın Tekspeği. adında bir YouTuber'ın Tekspeği. X Rose olması lazım. Ee, ve arkadaşlar normalde 3. Tekspek farklı olacaktı ve e, maalesef ki o error verdi, çalışmadı. O yüzden bununla oynuyoruz şu anda. Ben de bazı şeyleri bu Tekspek'e dedim bu arada kendi Tekspeğim için. O yüzden güzel bir Tekspek olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Birkaç tane bir tane de alalım. 16 olsun. Sonrasında gidelim. Aynen. Harika. Şöyle. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi direkt düz olarak zaten adam bize gelmeye başlıyor. Çaprazdan gelen yok. Bu adam bize yol yapıyor. Şöyle şifre yol yapalım. Hatta kalkamadım. Çıkamadım. Tamam. Hayır. <gülüyor> o da düştü. Benim Bedvars'ta en çok korktuğum şey bir iç yaparken düşmek arkadaşlar. Bu yüzden genelde Bedvars oynamam. Evet. Gerçekten Bedvars oynamamın sebebi sanırım bir ee, adalardan adaya gitmek için 50 yıl yol yapmamız ve o yol yaparken ee, Pirej'lerin çok fazla benden profesyonelce Bridge yapması ve hızlıca beni gelip kesmeleri bu yüzden oynamıyorum. Ama normalde tabii Bedwars falan oynayabilirim ve gerçekten ilk çıktığında oynadığım bir mini game olduğu için çok yabancılık hissetmiyorum. Ama işte bridge konusunda bayağı kötüyüm. Bu adamı blokla vurdu mu farkındayım. Taş kılıç mı? Şey i̇şte demir kılıç mı? Demir kılıç mı? Demir kılıç mı? sanırım yani sanırım demir kılıçtı o. Bir saniye demir kılıç mı bakalım hemen. Adam demir kılıçla saldırmış bana. Tamam ben de taş kılıçla saldıracağım. Bakalım taş kılıç ve demir kılıç ne olacak? Gel bakalım. Adam yolda bizi kırmaya geliyor. Bakalım yolda ne yapacak? Üste doğru yol yapıyor. Harika, harika. Tamam, tamam. Zıplasan çok güzel olur biliyor musun? Zıplasan ne güzel olur bak. Ha? Hayır. Ya abi şöyle adamı aşağı atacağım ya. <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Senin amacın ne? Sakin şuradan yola. Hatta şöyle hop! Çok iyi işte bu. Buna derler ki buna Assassin's Creed diyorlar arkadaşlar. Eğer siz de Assassin olmak istiyorsanız Lütfen bir demir kılıç çektiniz söyleme lütfen. Demir kılıç çektiniz söyleme. Evet adamı aşağı attım. demir kılıç her zaman işe yaramıyor arkadaşlar. Birazcık da eğim gerekiyor. Adam az önce bizi şansını aldı. Yoksa biliyorsunuz ben professional bir oyuncu olduğum için adamı alabilirim. O laga bak. Tamam. Block it yaptık. Tak aldık. Harika. Çok iyi. Çok güzel. Evet son tech bence gayet güzel bir fight çıkardık. Bundan sonra ölsem bile bu videoyu atacağım. Adam, bu videonun amacı yani böyle tech spec tanıtımların amacı. Üçlü tech tanıtımların amacı arkadaşlar. Sizlere bu tech tanıtmak. Oyun kazanmak değil. Oyun kazanmak için genelde e, konulu videolar oluyor. Adam bize geliyor. Oo. Tiant. Bunu nasıl yapamadın ya? Bu kadar zor değil de. Abi iki tane taş kılıcım var yine. Evet. iki tane taş kılıcı almışım. Niye söylemiyorsunuz? Tamam şimdi. A... Adamın zarı çok iyi. Ama... Ve abi sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim ve sakin bir şekilde oyunumu oynayacağım. Adamlar tamam belki zırh almış. Adam bizi zırhla öldürdü şu anda. Hani zırhı olduğu için de öldürdü yoksa normalde öldüremeyecekti. Sakin ol sakin ol tamam. Adam bize geliyor arkadaşlar. Şimdi adamı nasıl öldüreceğimi göstereyim mi size? Şak yaptığımızda bu adam yok olacaktır. Evet yok oldu çok güzel. King Khan dur. King Khan çok güçlü bir rıkiptin ama. Senin olayın bu kadarmış çok değil misin? Dur kan, dur. o what the fuck. Tamam kan. Artık ölme vaktin geldi. Kan, bende taş kılıç var. Sende ne var ha? Tamam, çok güzel. Bunu da kestik arkadaşlar. Şimdi altın yemimizi yiyoruz. Demirlerle ne yapabiliriz? Kesinlikle ateş topu alacağım ve altın da alalım. Bunları da alalım. Çok güzel. Dediğim gibi textbook'un günü çok fazla iyi değil. Yünleri çok fazla iyi değil ama benim textbook'ümdeki yün buna eklense çok daha iyi olabilirmiş. Belki de yeni versiyonu çıkmıştır yani bilemeyiz. Adamı zaten kırmayacağımız için demir kılıç alalım abi. Ondan sonra ortaya doğru yol yapalım. Şöyle şundan 3 tane aldım. Geb alalım bayağı bir. Biter falan. Hatta bir tane de alalım. Ayıp olmasın. Saraydı değil mi? Tamam. Bizim ortaya gitmemiz gerekiyor, Ortadan adamın base'ini buluruz. Oradan da yol yaparız. Zaten yol yapacak kadar galiba bloğumuz var. <gülüyor> Shift bırakıp yapmayı boş ver kardeşim böyle yavaş yavaş yap işte ya ne yapacaksın öyle professional bir iş yapıp adam nerede adam nerede kardeşim turuncu orada sarı burada yani hala kendi bezine gitmez diye düşünüyorum ama gitmiş. Evet rakibimizin bu mükemmel hareketiyle videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir hareket yaptı. Ama karşısında sessiz bir vardı. Evet. Umarım videoyu izlediğiniz sizlere. Bugün 3 tane tekstürek tanıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar yorum atarak 2-3 tane yorum bırakırsanız bana çok büyük destek olursunuz. İnsanların önüne çıkarız böyle daha fazla. Hoşçakalın. Discord'a gelebilirsiniz. Kendinize bakın kulaşı kalın bye bye. <Gülüyor>